Bugün 21 Ocak 2022 Cuma Venüs günündeyiz Başak burcunda ilerleyen ay güne pratik ve titiz enerjiler veriyor günlük iş hizmet sağlık ve hijyen alanlarında mükemmeliyetçi tavırlar gözlenebilir öğle saatlerinde Başak burcundaki ay boğa burcundaki Uranüs de üçgen açı yapacak yeniliklere daha kolay adapte olabilir kendi özgün fikirlerimizi ifade edebiliriz yaratıcı ve orijinal fikirler günlük işlerimizde pratik çözümler ve hızlı gelişmelere de imkan verebilir Öğleden sonraki saatlerde ise ay, Oğlak Burcu'nda gerileyen Venüs'te üçgen görünüm yapacak. Çevremizle iletişim kurmak, sosyal bağlantılar geliştirmek bizim için önemli olabilir. İrade ve motivasyonumuzun yüksek olması, belirli hedeflere odaklanmamıza da yardım edebilir. Sosyal ilişkilerimizden destek alabilir, kendimizi güçlü ve güvende hissetmeye öncelik verebiliriz. Eski tanıdıklar ve geçmiş ilişkilerin nostaljik etkileri de olabilir. Bilinçaltımızda tuttuğumuz duygu ve düşünceler ve geçmiş anıların etkisinde kalabiliriz. Yarım kalmış işlerimizi tamamlamamız da mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.